Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bir video ile daha birlikteyiz ee, yine sosyal medyada çok e, dolaşan bir kül biz de yaptık kanalımıza koyduk arkadaşlar oradan baktık ee, birçok e, araştırmacılar da bunu yapmışlar ee, sosyal medyada da sağlık programlarında da var şimdi biz de bakalım yapalım malzemelerimiz basit şimdi önce ne işe yarıyor bu bir kere göbek yağlarını eritiyor arkadaşlar zayıflatıyor toksinleri atıyor ve metabolizmayı çalıştırıyor Şimdi malzemelerimizde neler var? 3 su bardağı su var. Bakın kabımıza koyduk. 3 su bardağı suyu hazırladık. Bir adet limonumuz var. Gördüğünüz gibi. Ve zencefilimiz var. Şimdi siz toz zencefili de kullanabilirsiniz. Ama biz daha doğal olduğu için kökünü kullandık. Yaş zencefili kökünü kullandık. Bunu rendeleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sadece bunu yapmanız yetmez. Un, tuz ve şekerden uzak duracaksınız. Beslenmenize dikkat edeceksiniz. Spor yapacaksınız. Bunu da Kullanacaksınız arkadaşlar. Bunu nasıl kullanacaksınız? Bunu akşam yatmadan önce bir su barda ister ılık ister soğuk kullanabilirsiniz. Bunun ağzını kapatıp dolapta da bekletebilirsiniz arkadaşlar. Bitince tekrar yaparsınız. Şimdi ne yapıyoruz? Bir kere limonumuzu halka şeklinde doğruyoruz. Bakın. Halka halka doğruyoruz. Gördüğünüz gibi. Hamile ve emziren bayanlar tabi bu kürleri kullanmıyor arkadaşlar. Malzemelerin ne işe yaradığını daha önce videonun sonunda söyleyeceğiz. Şimdi bunları suyun içine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup izlerseniz her gün videolarımız ekleniyor. Bakın gördüğünüz gibi limonları koyduk. Şimdi bunu kaynatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi limonu kaynattık. Yaklaşık 10 dakika. Gör, gördüğünüz gibi fokurduyor arkadaşlar. Dilim dilim halka halka. Limonları kestik. Bakın ateşi yanıyor. Şimdi bunu alacağız arkadaşlar. Altını kapatalım. Bunu alıyoruz. Alıp getirdik. Yademizin üzerine koyduk. Şimdi burada zencefilimiz vardı. Bakın biraz önce söylemiştik. Siz buraya toz zencefil de kullanabilirsiniz. Ama yaş zencefil taze kullanırsanız daha iyi olur. Kökünü kullanıyoruz biz. Şimdi bunu rendeliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir çay kaşığı, e pardon bir tatlı kaşığı var orada. Evet, bir tatlı kaşığı olacak şekilde rendeliyoruz. Yetmezse ekleme yapacağız. Gördüğünüz gibi. Bakalım bir tatlı kaşığı olmuş mu? Altına bakalım. Olmazsa ekleme yapacağız. Evet. Olmuş mu acaba? Biraz daha rendeleyelim. Evet. Azıcık daha rendeleyelim şuradan. Herhalde olmuştur. Evet. Evet arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı gördüğünüz gibi olacak şekilde rendeledik. ince ince. Şimdi bunu... Limonun içine, kaynattığımız limonun içine katıyoruz arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi kaşığımızı alıyoruz bunu karıştırıyoruz. Arkadaşlar şimdi bunu soğuk da içebilirsiniz, ılık da içebilirsiniz. Biraz karıştıralım. Bunu sürahiye koyup dolaba da koyabilirsiniz. Ee, bu şekilde Bunu ne kadar kullanacaksınız? Bir tatlı kaşığı zencevili koyduk. İsteğe bağlı bal da koyabilirsiniz arkadaşlar bunun içine. Biraz daha tatlandırmak için. Bunu akşam yatmadan önce bir su bardağı ister ılık ister soğuk içiyorsunuz. Bunu soğuyunca dolabada koyabilirsiniz. Akşam yatmadan önce bir su bardağı içiyorsunuz. Tabi bunun yanında beslenmeye dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Spor yapacaksınız. Yağlı yiyeceklerden işte tuzlu hamur işi bunlara dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Hareketli bir yaşam her zaman için önemli. Şimdi bunu karıştırdık gördüğünüz gibi. Şimdi şurada süzgeçli bir gördüğünüz gibi kabımız var. Şimdi size örnek olsun diye bu şekilde yapıyoruz. Bakın içinde süzgeçli bir kap bu arkadaşlar. Aynı zamanda süzmüş oluyoruz bir taraftan da gördüğünüz gibi. Bakın dumanı nasıl çıkıyor görüyorsunuz. Şimdi tutabiliriz. Evet. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun için de zaten şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi süzgeç var. Süzdük. Buraya koyduk. Ilık bunu içersiniz ya da soğuk içersiniz. Buzdolabında saklayabilirsiniz. Şimdi bardağa koyalım bakın. Kendiniz görün şimdi nasıl olmuş rengi. Evet arkadaşlar işte olay budur. Bunu yatmadan önce aç karnı içeceksiniz arkadaşlar. E, bu şekilde kullanacaksınız. Tabi emziren ve hamile bayanlar e, kürleri kullanamıyorlar biliyorsunuz. Tabi doktora danışmakta da fayda var. E, i̇nternette de bu videolar geziyor. Sosyal medyada da var. Oradan da baktık. E, şimdi kullandığımız malzemeler vücutta ne işe yarıyor onlara da bakalım. Bu arada bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız. Size yaptığımız küller, çeşitli küllerimiz var. Gıygıy gıy TV'desiniz şu anda. Küller size gelecek her konuda. Videolarımız devam ediyor. Şimdi de bu malzemeler vücutta başka ne işe yarar? Onlara kısaca bir göz atalım. Limonun faydaları nelerdir? Limon suyunun faydaları nelerdir? Limon pH alkalin seviyesini dengeler, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanı temizler, kan şekerini dengeler, kilo vermenize yardımcı olur. Harika bir idrar söktürücüdür, sindirime yardımcıdır. Kemik erimesini durdurur. Bebeklerin kemik gelişiminde yardımcıdır. Uykusuzluğa iyi gelir. Cildinizi temizler. Limon suyu sinirlere iyi gelir. Konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirir. Enfeksiyonlarla savaşır. Soğuk algınlığı ve öksürüye iyi gelir. astım alerjilere iyi gelir. Nefesinizi tazeler. Mide bulantısı ve araç tutmasına iyi gelir. Saç bakımında kullanılır. El temizlemekte de kullanan bayanlarımız vardır arkadaşlar. Zencefilin faydaları nelerdir? Mide bulantısını iyi gelir. Özellikle hamilelerin mide bulantısını gidermek için kullanılabilir. Şirkinlik ve kolik gibi sindirim problemlerine iyi gelir. Mide bağırsak iltihabını giderici madde olarak kullanılır. Gıda zehirlenmesine karşıdır. Taletici ve ateş düşürücüdür. Öksürük, grip ve soğuk algınlığında kullanılır. Soğunum yolları hastalıklarında tüketilir. Isıtıcı ve yapıştırıcı etkiye sahiptir. Metabolizmayı hızlandırır. Zayıflatma diyeti tutanlar için yardımcıdır arkadaşlar.